Selam balık arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili balıklar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Balık arkadaşlarım sizler için şöyle Aralık ayı yorumu yapacağım kahve falım tarotum ve melek kartım derken şöyle bir çıkıp gideceğim karşınızdan Bakayım yeni yıla doğru benim sevgili balık arkadaşlarımı neler bekliyor Başlayalım mı? Hadi başlayalım Şimdi usulen bandırı veriyorum Olay tamamdır Bakayım benim balık arkadaşlarımı evcil narin balıklarımı neler bekliyormuş yeni yıla doğru yılın son ayında sevgili balık arkadaşlarım güzel direkt olarak benim gözüme ne çarparsa ben oradan giriş yapıyorum arkadaşlar yollarımız güzel bakın eğlencelere mi gidiyorsunuz gezmeye mi tatile mi yeni yıl tatili mi nereye giderseniz yollarınız temiz çıkmış mı çok güzel Dikkatimi çekti 3 yolunuz var Aralık ayı içerisinde üçü de tertemiz yollarda balıklar da sizleri bekliyor kısmetler var kısmetleri kendinize çekeceksiniz bir de böyle bir şey çıkmış tertemiz kuşlarınız var hmm. Evet benim gözüme önce ne Oo, halkanız da var buyurun sevgili balıklar şans var sizde gerçekten hemen temiz yolun yan tarafında bakın çok güzel Yeni yılda bakın sevgili arkadaşlarım böyle birçok şansı kendinize doğru çekme özelliğiniz olacak sizin. Sevgili narin balıklarım böyle bir özelliğiniz olacak ve sizin küslerinizde de çok barış çıkmış. Eski eş, eski sevgili gibi çok küslerinizde barış çıkmış. Artı hep karşı taraf çoğunlukta sizi onlar arayacaklar. Yeni yıla doğru bir değişim, bir iletişim artışı var küslerinizle aranızda. Sizlerde biraz böyle bir kısıtlılık durumu var. Karşı tarafa karşı adım atamıyorsunuz. Adım atamayan sevgili balık arkadaşlarım var ama karşı taraftan var. Merak etmeyin karşı taraf daha çok size karşı istekli. Adımda K harfi olan sevgili balık burcu arkadaşım biraz sıkıntın var. Aralık ayı içerisinde ama merak etme hemen köşe kısmına doğru yakınsın. Temizliğe doğru yakınsın. Biraz sabret. Aralık ayından sonra adındaki K harfi olan, L harfi olan sevgili balık arkadaşlarımın da hayatlarına aydınlık gelecek. Biraz sabırlı olun. Adında Y harfi olanlar, F harfi olanlar onlar yavaş yavaş artık feraha doğru çıkmışlar balık arkadaşlarım da. Şöyle bir bakalım sizin iş hayatınızı. İş hayatınız güzel. Aralık ayı içerisinde sevgili balık arkadaşlarım şöyle söyleyeyim yardımlaşmalar var yardım elleri uzanacak hani iş hayatında sıkıntınız var ise tam şöyle yeni yıla yakın çok güzel bir birliktelik bir bağlılık çıkmış burada bir tutuculuk çıkmış aile büyükleriniz olabilir dost bildikleriniz patronunuz olabilir sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir Hani bu tür durumlarda sıkıntınız var ise aralık ayı içerisinde iş hayatında çok yardımlar göreceksiniz eller uzanacak bir yardım eli uzanacak benim sevgili balık arkadaşlarıma son derecede de dikkatlisiniz iş konusunda. Hani kayıba geçmemek için bu da çok güzel. Harika. ilişkilerin geneli %50 süper. %50'si kötü değil. %50'si de biraz böyle hafiften etki altında. Benim balık arkadaşlarımın %50'si süper çıkmış. %50'si de etki altında. Düşünüyorsun. Karşı tarafı düşünüyorsun veya bir şeylerin etkisi altında kalmış benim balık arkadaşlarım. Evlilere gelince evlilerden 3 kişiden birinde sıkıntı var. Fakat o sıkıntısı olan sevgili balık arkadaşım bir eşi sıkıntıyı bir kenara bırakacaklar. Ortak nokta anlaşmaları var. Ne yapalım çıkılmıyor sıkıntının içinden. Bırakacaklar bir kenara askıya alacaklar yani sıkıntıyı. Böyle bir şey çıkmış o da çok güzel. Sevgililer onlar da harika güzel maceraya da atılmayı düşünüyorlar. Evliliği de düşünen balık burcu sevgilileri var tam şöyle yeni yıla doğru. Yine aynı şekli eksilerinizde çok yoğunluk var. Yeni yıla doğru sevgili balık arkadaşlarım sizleri her an arayabilirler. Tabi tamamen olay bitmediyse hayatına bir başkası girmediyse birleşmeler görülüyor. Karşı taraf sizi arayacak. Platonikler sizler de mükemmelsiniz. Karşı tarafla sizin de bağlantınız olacak. Platonik olan balık arkadaşlarım bekarlar. Sizler de o süper güvenli ilişkiler kuracaksınız. Tam yeni yıl arifesinde. Birçok balık arkadaşıma bunlar görülüyor. Enerjiniz iyi, fena değil. Biraz hafiften böyle bir ruhen gitgelleriniz var ama karar yok. Hani tam olarak karar veremiyorsunuz. Sevgili balık arkadaşlarım biraz böyle bir gel gitleriniz var ama fena değil. Fena değil. Sevgi arsız olabilir. Birçok balık arkadaşım tam yeni yıl arifesinde derler bizde. Beklentilerinize gelince diyeceksiniz ki Şengül Aralık ayı içerisinde benim beklentim gerçekleşir mi? Biraz sıkıntılı görülüyor. Bakın karanlık çıkmış. Beklentiler tam olarak gerçekleşmiyor. Zaten Aralık ayı yılın son ayı. Ben Aralık ayını çok fazla dikkate almam. Son olduğu için. Hayırlısıyla şu Aralık'ı atlatalım. Sevgili balık arkadaşlarım. İnşallah yıllıklarınıza da bakacağız. Bakayım yıllıklar ne gösterecek. Ona göre hayırlısıyla şöyle 2020 yılına bir giriş yapalım. Aralık ayında pek görülmüyor, ama bir yenilenmeleriniz var, bir yenilenme durumunuz var. En azından umutsuzluğu keseceksiniz. Sağlık süper çıkmış, Canlar gerçekten aylık bütçenizde de yine üç kişiden birinde sıkıntı var. Sanırım bu yeni yıl arifesinde böyle biraz alışverişin ucunu mu kaçırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz sevgili balık arkadaşlarım? Biraz bir gece için, bir akşam için hiç değmez. Biz de şöyle derler sevgili arkadaşlarım, mutlaka bilenler bilir çalışırken yarın ölecekmiş gibi çalışacaksın harcarken hiç ölmeyecekmiş gibi harcayacaksın derler bunu ben biraz ona benzettim sevgili balık arkadaşlarım bir akşam için dünyanın masrafını yapmaya hiç değmez ama onun dışında aylık bütçeniz güzel marışlarınız çok çıkmış sağlık güzel sağlıkta canlısınız enerjiniz yerinde biraz ruhunuzda bir kararsızlık var ama yani öyle bir gel git durumlarınız var onlar da çok mühim değil sevgili arkadaşlar ama şunu söyleyeyim şansınız var. Yeni yıl arifesinde derler bizi de. hani arifesi derler sevgili arkadaşlarım şansınız var. Böyle şansları kendinize çekme gibi bir özelliğiniz olacak sizin. O aralık ayında sevgili arkadaşlarım ya da küs olduğunuz kişilere karşı onları çekeceksiniz. Bir yerden bir şeyleri bir şansı kendinize Çekme gibi bir özelliğiniz olacak. Samimi söylüyorum. Böyle bir şey çıkmış burada. Sıkıntıları atın. Bakın burada da hala dip kısımlardan gelen bir sıkıntı var. İç kısmımızda da hala sıkıntı var. Şu görmüş olduğunuz bölüm bizim iç, ya iç dünyamızı gösterir ya da hane içimizi. Şu çevre ise dışarıdan gelecek olumlu ya da olumsuz etkilerden bize haber verir. Sevgili balık arkadaşlarım sıkıntı yok. Bakın sıkıntılarımız gidecek. Akım var. Hala geçmişten taşıdığımız sıkıntılarımız da var. Sevgili balık arkadaşlarım hiç kafayı yormuyorsunuz. Her şeyin hayırlısı. Hayırlısı ile derken bakın tam çıkış sırasında yine balığınız çıktı. Balığı da durdurdum. Akmasını önledim. Şanslarınız var. Bakın merkez kısmınıza resmen sizin ayı oturmuş. Şimdi tabağı tersine çevirdim. Akımı tersine çevirdim. Buyurun ayınızı görün. Sevgili arkadaşlar neresi burası ya benim iç dünyam ya da hane içim değil mi? Ama akım bu kısımda olduğu için sizin ayı tepe taklak. Yani sizin elinizde o sıkıntıları atmak atacaksınız. Ayı tepe taklak indi inecek aşağıya. Aşağıya inen çöptür. Bunu sakın unutmayın ben bunu çöpe atacağım sevgili arkadaşlar onun işi bitti. Bakın ayıyı ters çeviriyorum tamam olay bitti. Sıkıntılarınız geçecek. Bu demek oluyor ki 2019 yılının sıkıntıları 2019 yılında kalacak. Çünkü aralık açılımıdır bu. Sevgili arkadaşlarım 1-2-3-4 4 ailede ya ilişkilerinizde ya iş hayatınızda sıkıntılar görülüyor. Biraz başlar tepe taklak olmuş ayının hemen yan tarafında. Sevgili arkadaşlarım ayının gidişiyle balığın gelişini görün. Bakın ne ilginç. Ayı gidiyor yerine balık geliyor balık yönünü aşağıya indirmek yerine yan tarafa çevirdi feraha doğru geliyor bakın bunlar bir mesaj sevgili balık arkadaşlarım şöyle biraz yakından göstereyim kuyruğu da burada kaldı balığınızı görün yan tarafta hemen kıbrılaraktan ayı aşağıya inerken sıkıntılar yani ayı derken düşmanlar içinde dahil maddi manevi şeytanlar sıkıntılar aşağıya inerken balık yönünü çevirdi nereye geliyor siyah yere gelmiyor sıkıntıya gelmiyor bakın ferah yere doğru geliyor yani sizin hayatınıza geliyor sevgili balıklar hadi bakalım güzel çok güzel yine burada da çıkmış aynı şekliyle çok güzel sizin karşı partnerleriniz ekisler için söylüyorum ekslerde çok barış eli uzanacak sizlere değişimler var kadersel olarak değişimler var Ekisleriniz, karşı taraftaki ekisleriniz. Sizleri kaybetmekten korkuyor benim narim balıkçıklarım. Balık olmadan mutluluk olur mu değil mi? Korkuyorlar sizi kaybetmekten bol bol arayacaklar. Tabi tamamen olay bitmediyse sevgili arkadaşlar. Sizler biraz eli kolu bağlı bir vaziyettesiniz burada ama onlar sizi arayacaklar. Yeni yıl evresinde fırsat bu fırsat tekrar barışmak isteyecekler. Benim sevgili balık arkadaşım size de aynı şekliyle değişim. Bir verimlilik, enerjiniz zaten iyi, fena değil. Sağlık süper, sağlıkta çok canlısınız. Şöyle hayırlısıyla Aralık ayını bitirelim. Sevgili arkadaşlar, ayıları, şeytanları, olumsuzlukları tepe taklak yapıp hayatımızdan, attığımızdan şansları kendimize doğru çekiyoruz. Hakikaten burada da söyledim. Sizin Aralık ayı içerisinde tuhaf bir şey, gerçekten güzel ama öyle şansları kendinize çekme gibi bir özelliğiniz olacak. Bakın bunu da evren veriyor. Ayı inerken balık yönünü tam düşeceği sırada size doğru çeviriyor. Hemen size doğru geliyor. İşte bu çekimdir. Şansları çekiyorsunuz. Maddi ya da manevi fark etmiyor. Şansınız var. Hiç merak etmeyin. Bolca küslerinizde barışlarda çıkmış. Ortak nokta anlaşmalarınız da var. Benim sevgili balık arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Güzel yere doğru sizlerde gideceksiniz Ayı gittikçe de Bakın merkezdeki sıkıntı kalbe dönüştü Gördünüz mü? Ayının gidişi kalbinizi ortaya koydu Ve aradaki kırıklığı görün Araya bir şeyler girmiş Gördünüz mü? Kırığı görün kalbin kırığını resmen görün Çeviriyoruz ayıyı görün Balık da Ayıyı atlatıyor size doğru gelecek Sevgili Balık arkadaşlarım balık balığı çeker Hadi bakalım Ayının gidişiyle kalbinizdeki kırgınlık, üzüntü, darlık, sıkıntı gidecek demektir. Bu iş bitti. Sevgili balık arkadaşım şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tabi aralık açılımı. Bir aylık. Ben zaten aralığı hiç kesinlikle dikkate almam son ay olduğu için. Sevgili arkadaşlar önemli olan tabi ki. Hayırlısıyla şu 2020 yılına girelim. Bakayım. Oo, çok güzel. 2020 yılı bize ne gösterecek buyurun. İmparator en kral kart bir tesadüf. Buyurun benim balık arkadaşıma geldi. Destenin altı. Evet çok güzel güzel. Çok güzel bir kart geldi size. Sevgili balıklar güzel artık ağlamak yok. Ağlamalar bitti. Sıkıntı yok. Ağlamıyorsunuz. Tamam. Doğuşa doğru gideceksin. Hadi bakalım. İş hayatınız güzel. Fena değil. Canlılık var bakın. Daha da canlılık gelecek. Artı yardım yormak demektir. Söylemiştim size sevgili arkadaşlarım. Çok yardım elleri uzanacak. Küçük çaplı büyük çaplı fark etmiyor. Bir şekilde... İş hayatınızdaki sıkıntılardan bakın kurtuluşa gidiyorsunuz. Yardımlar göreceksiniz. Küçük ya da büyük 3 5 hiç fark etmiyor. Aşk hayatınız çekim gücü var, çekeceksin. Çünkü bir şeylerin değişmesi lazım. Benim sevgili balık arkadaş işte buyurun değişim geldi. Değişmesi lazım. Ağlamak yok artık. Tamam olay bitti. Benim sevgili balıklarım, tamam yenileniyorsun bakın. Yenileneceksin. Ölüm kartını ben çok severim sevgili arkadaşlar her zaman hani kendime açılım gerçi yapmam ama yapmış olsam şu ölüm kartı bana hep gelsin isterim çünkü yenilenmek demektir ölüm değil bakın altında imparatoriçe var gördünüz mü ölüm değil yenileniyorsun sevgili arkadaşlarım buyurun köklü kuruluş gelecek hemen ardından yine imparator içe size geldi aman Allah'ım balıkçıklarım çok çekiyorsunuz siz imparator çok çekiyorsunuz çok güzel en güzel karttır buyurun değişimler geliyor sevgili balık arkadaşıma küçük çaplı rahatsızlıklarınız olabilir bunun için zaten mücadele vereceksiniz sevgili arkadaşlar kaybetmek istemiyorsunuz çünkü sağlığından mahrum kalmak istemiyorsun ama merak etme canlısın değişimler geliyor bak şimdi burada gördün mü mikroplara sırtını döndü sağlığını ele aldın işte burada sevgili balık arkadaşım çünkü mahrum kalmamalısın sağlığından değişim Güzellik geliyor, köklü kuruluş geliyor, yardımlar geliyor. Benim sevgili balık arkadaşıma iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu. Evet meleğim ne diyormuş? Sevgili balık arkadaşıma ardından bereket gelecek diyor. Bereket. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Sevgili balık her yönden her şeyini size sunuyormuş. Benim güzel balıkçıklarıma Evet balık arkadaşlarım güzel insanlar Aralık ayı açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlarım başta tabi direkt olarak açılıma girdim Han dedim uzatmayayım şimdi söyleyebilirim oranında yıllıklarını yükleyeceğim daha yüklemedim tabii ki çay falan aşk hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum sevgili arkadaşlarım ilişkilerinizi en ince detaylarına kadar öğrenmek isteyen sevgili arkadaşlarım bilmeyen arkadaşlarım için de Çayfalı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Sizleri gözden geçirin. Oranın da yüklemeleri yapılacaktır. Buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere, benim güzel balıklarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi bay.